Göç geçmişiniz var mı? Siyasi seçeneklerinizi biliyor musunuz? Benim adım Necmiye Sen, şu anki İntigasyon Saat Başkanıyım. Politikayı şekillendirmeye yardımcı olmak ve Emden Şehrini etkilemek ister misiniz? O zaman bize gelin. Emden Şehrinin İntigasyon yani yabancıların haklarını koruma, göç geçmişi olan kişilerin siyasi çıkarlarını temsil eder ve ve 1992 yılında kurulmuştur. Emden şehrinin intikasyon saati göçmenleri temsil ediyor. Şehrimizde sosyal uyumu güçlendirmeye ve demokrasiyi teşvik etmeye yardımcı olun. Emden şehrinin yeni intikasyon saat seçimleri 12 Mart 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. O gün oy vermenizi rica ediyoruz. Alman pasaportunuz olmasa bile oyunuza siyasi bir denge verin ve intikafyon saat için temsilcilerinizi seçin. Bu şehrinizdeki siyasi etkinliklere katılma şansınız.